Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada Yarışması'nda yeni hafta başladı. Fox TV ekranında izleyicilerle buluşmakta olan Zuhal Topal'la Sofrada Yarışması'nın birinci günü 24 Aralık Pazartesi Öznur Hanım ile Kaynanası Mercan Kuş yarıştı. Haftanın ikinci gününde ise 25 Aralık Salı günü Tuba ve Şerife Özdemir yarıştı. 29 yaşındaki Tuğba Hanım 11 yıllık evli. Tez, canlı ve hızlı olduğunu söyleyen Tuğba Hanım yemek konusunda rakip tanımıyor. Kaynanası Şerife Hanım ise hijyen takıntısı ve görselliğine çok önem vermesiyle dikkat çekiyor. Kaynanı ile gelin hanımın iyi anlaşması da dikkatleri çekti. Tuğba Hanım'ın menüsü şöyleydi, mercimek çorbası, ıspanaklı börek, yoğurtlu kabak, çökertme kebabı, bulgur pilavı, göbek salata, tavuk göğsü. Zuhal Topal, mutfakta eğlenceli sohbeti ile yine izleyicileri keyiflendirdi. Kaynanalar geldi ve yemeklere geçildi. Selma hanım çorbanın tadını beğenmezken, diğer kaynanalar ve Zuhal Topal ise beğendiklerini ifade ettiler. İspanaklı böreği Zuhal hanım beğenirken, Mercan hanım beğenmediğini ifade ettiler. Şerife Hanım eleştiriler sırasında geline Tuğba Hanım'ı güçlü şekilde savundu. yemeğin patatesi eleştiri aldı. Çökertme kebabını Zuhal Hanım bir hayli beğendi. Et beğenilirken, pulgu pilavı soğuk bulundu. Mercan Hanım ana yemeği beğenmeyerek günün en eleştiri yorumlarını yapan ismi oldu. Patateslerin de daha ince olması gerektiği söylendi. Göbek salatası da eleştiri aldı. Bazı kaynanağlar ana yemeğinin etini de eleştirdi. Zuhal Topal ise ufak tevfik ayrıntılar dışında ana yemeğin başarılı olduğunu söyledi. Yemeklere ciddi eleştiriler yapan Mercan Hanım tavuk göğsü tadısına ise beğendi. Daha sonra puanlamaya geçildi. Tuğba Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu: Nurhan Hanım 3 puan verdi. Semra Hanım 5 puan verdi. Selma Hanım 4 puan verdi. Mercan Hanım 2 puan verdi. Mercan Hanım'ın verdiği 2 puanı diğer kaynanalar acımasız buldu. Zuhal Topal da haksızlık olduğunu belirtmeden edemedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.